İnsanın bu hayatta en fazla ihtiyaç duyduğu şey yemek ve sudur. İnsan bunları almazsa, insan bedeni yorgun düşer. Yemek ve su ihtiyaç olduğundan sıkılmadan daima besleniyoruz. Vücudumuzun beşte birini kullanıyoruz. Bir lokmayı ağzımıza götürüyoruz ve onu çiğnemekle vazifemizi bitiriyoruz. Geri kalan kısmı ise bizi tanıyan semi ismiyle nerede ihtiyaç varsa duyan Mürhan ismiyle yolu gösteren Zat hallediyor. Bedenimizin ihtiyacını böyle karşılıyoruz. Peki ruhumuzun ihtiyacını nasıl karşılarız? Ruhumuzun gıdası aşk ve muhabbettir. Eğer ruhumuzun gıdasını vermezsek Beden gibi o da yorulur. Ruhumuzu cismani şeylerle besleyemeyiz. Çünkü ruhumuz sonsuz olan şeyleri arzular. Sonsuz arzularımızı ancak baki olan Allah doyurabilir. Bedenimizi beslediğimiz gibi ruhumuzu da Allah'a yönelerek, Allah'a kulluk ederek beslememiz lazım. Evet, bedenimizi beslemediğimizde bedenimiz sıkıntıya giriyor. Ruhumuzun da ihtiyaçlarını vermediğimizde ruhumuz hem bu dünyada hem de kabrin altında sıkıntıya girecek. Eğer biz bu sıkıntıya girmek istemiyorsak Allah'a yönelip Allah'a kul olmamız lazım.